Evet arkadaşlar, şu anda Edremit'teyiz, Akçay yolundayız arkadaşlar. Burası klinik otoservis. Bakın zaten yazıyor tabelasında. Ağırlıklı Japon grubu çalışıyor. Mekanik, motor, tamir, bakım, onarım. Zaten yetkili işaret için de göstereceğim. Telefon numarası 0541 450 52 44 arkadaşlar. Akçay Caddesi'nde. İçeri doğru giriyorum. Bakın şu anda bir araba var burada görüyorsunuz. Tamiri yapılıyor. Bakın zaten müşteriler var karşıda gördüğünüz gibi. Telefon numarasını söyledim arkadaşlar biraz önce size. Her marka oto tamir, bakım onarım, motor mekanik işleri yapılıyor arkadaşlar burada. Eğer Edremit'te iseniz her marka tamir var. Buraya gelebilirsiniz. Zaten yetkili içeride bakın. Gördüğünüz gibi Şurada kendisi müşterileri var. Dükkanın içini geziyoruz şimdi arkadaşlar. Bakın dışarıda da bir araba var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Akçay Caddesi burası. Edirhamit'teyiz. Her marka tamir bakım onarım, motor mekanik işleri yapıyor. Telefonunu biraz önce söyledim. 0541 450 5244 Klinik oto diye geçiyor arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.